Herkese günaydın bugün Esin koca kuşla buluşacağım çok mutluyum sabah kahvaltımı yaptım şimdi Süleymaniye'nin oraya geldik manzarası güzel bir kafe biliyoruz onları oraya getireceğiz çok heyecanlıyım bakalım günüm nasıl geçecek. İsteyim. Buranın yandan çok güzel. Hepimiz bu harika bayıldım. teşekkür ederim çok güzel ya, Ben teşekkür ederim ne Hoş buldun. Şimdi biraz kahvaltı yapıyoruz. <gülüyor> Muhabbet edeceğiz. Görüşürüz devamında. <gülüyor> Yani buna da bakabilirsin sen. İyi tamam. Ben alıştım artık saç kamerayla Söyledim yapmayayım. Söyleyeceğim. Ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> konuşma buluşma. Bizimle buluşmamızı bitirdik. Tabii ki beraber olduğumuz için o anları videoya çekmedik. özel <gülüyor> olsun istedik. Şimdi ayrılacağız. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür izleyeyim. ederim. Seni tanıdığımı çok mutlu olsun. Ben de çok <gülüyor> teşekkür ederim. Ben an Ankara'da da seni ağırlamak isterim. Ankara'yı da beklerim. Tamam. Ben Hadi de geldim. Özellikle oğlunu da bekliyorum. Hep onlarla tanışmış olurdu bu sefer. De anneciğim. Bu <gülüyor> arada Esin çok güzel video fikirleri konuştuk beraber çekmek evet. için. İsterseniz mutlaka aşağı yorum olarak yazın nasıl videolar çekelim. Birlikte böyle ortak video çekmek istiyoruz. Evet. Eğer fikirleriniz varsa onlara da açığ. Onlarla ilgili. yorumda aşağıya bırakabilirsiniz. İyi kadar. Iyi. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere benim kanalıma da bay bay yapalım. Aa, evet, Esin'in kanalına abone olmak için aşağıdaki linke bakın. Ayrıca <gülüyor> şey benim kanalıma da evde yorumadan almak için aşağıya. Esman İkiş Atayisi zaten ismi oradan rahatlıkla bulabilirsiniz. İçeriklerimiz hemen hemen birbirine çok benziyor. Onun videolarından da faydalanabilirsiniz. Deydi. Çok güzel bir din geçirdik. Tekrar tekrar tekrar. Ben... Teşekkür etmek <gülüyor> istiyorum. O zaman diyelim beraber evet, hoşça <gülüyor> Hoşçakalın. Karamanların gidiyor. <gülüyor> Gitmeyin. <gülüyor> Beni <bırakmayesin>. Gitme Beni bırakma Gitme. Ya açıkçası söylemem gerekirse o kadar tatlı bir kız. O kadar tatlı bir kız ki. Ve bir şey söyleyeceğim. Aynı videolarda gördüğünüz gibi o zariflikte. Kendisini çok sevdim. Buradan ona... Ha öpücükler yolluyorum. Sonsuz da teşekkür ediyorum. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de demiş Yahya Kemal Beyatlı. İşte tam da şu an Yahya Kemal Beyatlı'nın ilham aldığı yerdeyiz. Süleymaniye Camii'nin önündeyiz. Önümde de muhteşem bir manzara var, oraya doğru bakalım. Sizler de bu manzarayı görün eşlik edin istedim. Harika değil mi? Burada Boğaz Köprüsü, Galata Kulesi, aşağıda Yeni Camii'nin minareleri gözüküyor. Arkamda da zaten Süleymaniye var. Burada iki tane türbe var bu arada. Hemen şöyle göstereyim. İlki Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, onun yanında da Hürrem Sultan'ın Türbesi var. Bu arada dikkat etmiş olanlarınız vardır eminim. Dikmeyi başardım. Bu kumaşın nereden aldığımı hatırlıyorsanız bilmeyenler için söylüyorum. Buraya tıklayarak o videomu izleyebilirsiniz. Fatih Çarşamba Kumaş Pazarından almıştım. Dikimini de bitirdim harika oldu. Onu da izlemek isterseniz çok yakın zamanda kanala videosu geliyor. Esin Kocakuş'la olan buluşmamızı bitirdik. Çok sevdim kendisini gerçekten çok tatlıydı. Ve şimdi biraz acıktık. Süleymaniye değilseniz ve acıkmışsınız. yapmanız gereken tek bir şey var. Hadi şimdi oraya gidiyoruz. İşte burası tam da Süleymaniye'nin ön kısmı. Burası aslında meşhur kuru olduğu yer. Biz de şimdi çok acıktık. Arkada birer kuru fasulye yiyeceğiz. Ee, belki haberiniz yoktur. Benim ikinci bir kanalım da var artık. Orada da Candan Karatar diyetinden bahsediyorum. Kuru fasulye de Candan Karatar diyetine gayet de uygun. Yani benim benim için de gayet uygun olacak. Eğer o kanalımızı ziyaret etmek isterseniz yine şuradan ulaşabilirsiniz kanalıma. Bir bakmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi biz yemeğe doğru gidelim. Eğer siz de benim gibi kuru fasulyecilere gelmek isterseniz benim tavsiyem ikincisi olan Erzincanlı Ali Baba'yı öneriyorum. Ben üniversiteden beri buraya geliyorum. Gerçekten kuru çok lezzetli. Eğer Esma ben kuru fasulye sevmiyorum derseniz hemen Süleyman Ercan yokuşu var. Oradan aşağıya dümdüz inerek Eminönü'ne inebilir. Orada balık ekmek yiyebilirsiniz. Galata Köprüsü'nde balık ekmekçiler var çok güzel. Eğer Esma ben balık ekmek de sevmiyorum derseniz size bir tavsiye daha. Ee, Süleymaniye'nin bu tarafından aşağı doğru gittiğinizde yani Süleymaniye'nin önündeki o kuru fasulyecilerden doğru aşağı doğru gittiğinizde vefa bozacısı biraz ileride karşınıza çıkacak bir boza içebilirsiniz. Biraz daha ileriye giderseniz de sur dibinde kadın pazarının orada büryancılar var. Çok güzel büryan kebabı yiyebilirsiniz. Bunlar da size benden bir tavsiye olsun. Arkadaşlarımızla görüştük. Şimdi artık günü bitirme vakti. Bugünkü vlogum çok fazla dikişle alakalı olmadı. Kumaşlar ya da dikiş dikmekle alakalı olmadı. Normal sıradan bir günüm gibi oldu. Tabii aslında sıradan değil. Esinle buluştuğum için benim özel bir gündü benim için ama. Böyle vloglar görmek ister misiniz? Günlük neler yaptığımı paylaştım. Eğer görmek isterseniz aşağıya yorum olarak yazın. Ben de ona göre bu tarz vloglarda çek, çekebilirim. Yani isterim. Eğer üzerimdeki kürkün nasıl dikildiğini görmek isterseniz hemen çok yakın sırada kanalımda olacak onu izleyebilirsiniz. Ya da bu kumaşı nereden aldığımı görmek isterseniz de oraya tıklayarak pazar alışveriş videomu izleyebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.